Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun alanımıza kaydırak kurduk. Önüne de toplar koyduk. Meta'nın bütün arabalarını kaydıraktan kaydıracak. Hatta yarıştıracak. Yürü Meta. Esa abla arkadaşlarımıza. Hadi Meta gönder arabaları. Kaydır bu yapsın. Aferin. Hadi metan gönder arabaları <Gülüyor> Hızlıca gitti arabalar Evet Meten gönder arabaları <Gülüyor> Yavaş yavaş <Gülüyor> Bitti mi? Tamam. Başka arabalar getiriyorum hemen. Hadi tek tek gönder. <gülüyor> Bitti mi? Evet. Arabalarımız teker teker gönder Metan. Kaydırsın. Çok hızlısın Metan. Bitti mi? Tamam. Metan. Gönder arabaları. Kaysınlar. Şimdi de uçağımızı kaydıracağız. Oo. Uçak gitti mi? Evet. Evet Metehan. Şimdi uçak ve yarış arabası. Yarıştır onları. Hadi diğerini. Ayy. Yarıştırdın mı Uca? Ne kaldı? Aa kepçemiz kalmış. Tamam. Şimdi kepçemizi kaydıralım. Evet Metan, kepçemizi kaydıralım. <gülüyor> Süper oldu. <gülüyor> evet Metan, şimdi de kamyonetimiz gelsin. <gülüyor> gitti mi bom gitti mi? Tamam Şimdi de kamyonetimizi kaydıracağız Meta Hadi kaydıralım <gülüyor> Oo, Süper oldu Alkış yapalım bence birazcık Alkış yapalım mı <gülüyor> Harikası Evet bak Bakalım ne kadar arabamız olmuş Bir sürü arabamız kaymış Süper oldu değil mi Meta Şimdi de kaplumbağamızı kaydıracağız Meta. Hadi kaydır kaplumbağamızı. <gülüyor> Çok eğlendi kaplumbağa değil mi? <gülüyor> Meta şimdi de şimşek McQueen'i kaydıralım mı? Hadi gönder. Hadi şimşek McQueen'i de kaysın Metan. Takla attı şimşek McQueen. Gönder arabaları Meten oldu. Süper oldu. Ooh, süper oldu. Süper oldu. Şaka hadi kaydır arabaları. Sıradaki tane muz var. <gülüyor> <gülüyor> süper oldu. Bu <gülüyor> yapsın hadi. Bu de. <gülüyor> Gelmedi bu. Neden gelmedi? Oh, ikisi de düşecekti, düşemedi. <gülüyor> gönder. <hadi>. Oh. <Oo. gülüyor> biri gitti, biri kaldı. Hadi naneleri gönder Meten. Nani, nani. Oo. Ambulans düştü. <gülüyor> ne oldu şimdi? Nane düşmedi mi? Baba, ben düştü. Nane orada mı kaldı? Nani. Tamam. Şimdi naneyi düşürürüz. Tamam. Baba. Hadi geliyoruz. Süper oldu. Oley! Süper oldu. Metan, motosikletimizle kaydıralım. Başka da yok, tamam mı? Bugünlük bu kadar yeter. Hadi motosiklet kaysın. Alkış yapalım. Hadi kaydır. Önce motosikleti kaydıralım. Kaydıralım. Evet, güzel oldu. <gülüyor> Ante. Evet bütün arabalarımızı topların içine kaydırdık. Hadi şimdi el sallayalım bir tane. hoşça Hoşçakal yapalım. Öpücük atalım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>